Merhaba, ben Frank Lal. Pixar'da giysilerden ve simülasyondan sorumlu teknik yönetim olarak çalışıyorum. Bu şu anlama geliyor. Sanat ve tasarım alanlarındaki bilgilerimi giysiler tasarlamak için, matematik ve fizik alanındaki bilgilerimi de bu giysileri hareket ettirmek için kullanıyorum. Bugün sizlerle topluluklar hakkında konuşacağız. Mesela şu anda arkamda gördüğünüz gibi. Tabi arkamda gördüğünüz fiziksel bir topluluk. Bizim filmlerimizde yarattıklarımız ise sanal. Yani onlar sadece bilgisayar ortamında varlar. Geçen videoda sadece birkaç parça ile çok sayıda robot yapmanın kombinatörük sayesinde nasıl mümkün olduğunu öğrendik. Şimdi beni takip edip ile ilgili daha fazlasını ve Pixar'da ondan nasıl yararlandığımızı öğrenelim Belirli bir sayıda parçadan kaç tane robot yapabileceğimizi anlamak için sadece kafası ve gövdesi olan bir robotla başlayalım. Elimde iki farklı kafa seçeneğim. Ve 3 farklı gövde seçeneğim var. Şimdi bu kafayla bu gövdeyi eşleştirebilirim. Ya da aynı kafayı bu gövdeyle de eşleştirebilirim. Ve şimdiden elimde iki farklı robot oldu bile. Anlaşılan o ki çok daha fazlasını da yapabilirim. Bunu kolayca takip edebilmenin bir yolu tablo yapmaktır. Kafaları sütunlara, gövdeleri de satırlara yerleştiriyorum. Burası bu kafayı bu gövdeyle eşleştir anlamına geliyor. Tabloda 6 kutucuk var. Demek ki 6 farklı robotumuz olacak. Hem de sadece 5 farklı parçamız olmasına rağmen. Bu örnek doğru bir yöntem bulduğunuzda soruları çok daha kolay çözebileceğinizi çok güzel bir şekilde gösteriyor. Farklı sayılarda kafalar ve gövdeler olduğunda kaç tane robot yapabilirsiniz? Sıradaki alıştırmayla bu konuyu keşfetmeye başlayabilirsiniz.